Herkese merhaba ben Fatih, Cooprint'in kurucu ortağıyım. İlk ürünümüz olan 3 boyutlu yazıcının 7 farklı filamenti bir arada kullanarak çok renkli ve çok malzemeli modeller üretmesini sağlayan 3 boyutlu baskı modülümüzü, geçen sene Kasım ayında Global Kitlesel fonlama platformu Kickstarter'da ön satışa çıkardık. 30 gün süren kampanyamızda 64 farklı ülkeden 400 kullanıcıya 200 bin dolarlık ön satış gerçekleştirdik. Bu sayede Kickstarter'da 8.000 tane teknoloji projesi arasında birinci sıraya yerleştik. Bu kampanyamızın ardından tam bir yıl önce Fon Bulucu'da ilk yatırım turumuza çıktık. Kampanyamızda sadece 5 saatte 1587 yatırımcıdan 3 milyon lira yatırım toplayarak o zaman için Türkiye'nin en çok fon toplayan ve en fazla yatırımcıya sahip girişimi olduk. 2019 yılında iki kurucu ortak olarak başladığımız argo sürecinde üç farklı prototip, binlerce saat süren testler ve birçok başarısız denemeden sonra nihai ürünümüze ulaştık. Kickstarter'da ürünümüzü başarılı pazara sunduktan sonra Fon Bulucu kampanyamızla birlikte Tekno Pakistan'da şirketimizi kurduk. 127 farklı elektronik ve mekanik parçada oluşan ürünümüzün seri üretimine başladık. Birçok üretici ve tedarikçi ile görüşmeler gerçekleştirdik. Yazılım ekibimiz ile gömülü sistem yazılımımızı son kullanıcıya hazır hale getirdik. Bu süreçte 50 farklı firma ile çalıştık ve ürünümüzün içerisindeki birçok parçayı bünyemizde ürettik. Elektronik kontrol kartlarını ve enjeksiyon kalıbını sıfırdan tasarlayıp ürettik. Yaş ortalaması 24 olan 10 kişilik ekibimizle bu 127 farklı parçayı co-print modülü olarak katma değere dönüştürdük. 5 farklı test sürecinden geçen ürünlerimizi dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize gönderdik. Hem mevcut müşterilerimizin ürünü daha iyi kullanabilmeleri için hem de potansiyel müşterilerimize yönelik pazarlama faaliyetlerimiz için teknik dokümentasyonlar ve video içerikler oluşturduk. Global ve yerel marka tanınırlığımızı arttırmak, satış ve dağıtım network'ümüzü genişletmek için 3 uluslararası olmak üzere toplam 10 fuara katıldık. Bu fuarlarda sektörümüzdeki gelişmeleri yakından takip ettik, potansiyel işbirlikleri geliştirdik. Bunun yanında girişimcilik odaklı birçok etkinlikte yer aldık. Farklı mecralarda hikayemizi ve girişimimizi anlatma fırsatı bulduk. Kitle fonlaması, girişimcilik ve 3 boyutlu yazerle alakalı eğitimler verdik. Bizim de daha önce katıldığımız Teknofest gibi yarışmalara hazırlanan genç teknoloji takımlarına sponsorluk desteği verdik. Technopark, TeamTap ve InnoGate gibi birçok ileri seviye hızlandırıcı programlarına katıldık. InnoGate programı kapsamında Londra'da 2 haftalık global pazara giriş eğitimi aldık. İngiltere'de yatırımcılar ve firmalarla görüşmeler gerçekleştirdik. Bu sırada ülkemizin lider robotik firmalarından Robotistan ve İngiltere merkezli 3 boyutlu yazıcı firması Zaribo ile işbirlikleri oluşturduk. Girişimimizle ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza attık. Geliştirip pazara sunduğumuz Cooprint modülümüzle dünyanın en büyük donanım sitelerinden olan Tom Sartver tarafından 2022 inovasyon ödülünü kazandık. Geliştirdiğimiz teknoloji aralarında Microsoft, Samsung gibi dünya devlerinin ürünleriyle birlikte 3 boyutlu yazıcı alanında oyun değiştirici olarak nitelendirildi. Aynı zamanda bu ödülü alan ilk Türk şirketi olmanın gururunu yaşadık. Teknofest Azerbaycan kapsamında düzenlenen Take Off girişimcilik yarışmasında 8 ülkeden katılan 50 startup arasında 3. olduk. Ülkemizde de gelecek vadeden girişimciler yarışmasında yatırımcıların gözdesi kategorisinde 1. olduk. Son olarak Sanayi Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Milli Teknoloji Ödülleri'nde 4 farklı kurum tarafından aday gösterildik. Ve Amerika'da düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023'te oluşturulan İstanbul Pavilyonu'nda ülkemizi temsil etme hak kazandık. Tüm bu süreçler sırasında kurumsal altyapımızı ve markamızı geliştirdik. Globalde satış ağları oluşturduk, pazarlama kampanyaları yürüttük. Birçok pazar yerinde listelendik. 150 binden fazla site trafiği aldık. 45 farklı global haber sitesinde yer aldık. Cooprint, filament ve yüzey bitirici gibi yan ürünlerin markalaşmasını tamamladık. Kickstarter satışlarının dışında 200'den fazla modül üreterek stoklu satış yapmaya dikkat ettik. Cooprint, filament ve 3 boyut yazıcı ürünlerinden toplamda 200'den fazla satış yaptık. Yüksek çoğunluğu ihraçlı olan bu satışlarımızın sonunda dünyanın 4 bin anında 600 fazla müşteriye ulaştık, 775 bin lira ciro elde ettik. Cooprint'i, ARGE sürecinden, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara gönderme aşamasına kadar üretim gelişmenin her adımını deneyimledik. Şimdi, mevcut üretim ve iş geliştirme altyapılarımızın yanında en başından beri vizyonlarını örnek aldığımız Bycar firmasının da danışmanlığı eşliğinde iki yeni ürünümüzü piyasaya çıkarmaya hazırlanıyoruz. Bu doğrultuda ilk olarak çok filamentli 3 boyutlu baskı alanındaki tecrübemiz ve mevcut müşteri geri bildirimlerine dayanarak daha akıllı ve modüler bir ürün olan Co-Print Lite'i geliştirdik. Bütün 3 boyutlu yazılarla uyumlu olmasının yanında kullanıcıların 5 farklı filament seçeneğinden kendilerine uygun olanı seçerek hem çok filamentli baskı dünyasına giriş yapmalarını hem de bunu yaparken Wi-Fi modülü sayesinde mevcut 3 boyutlu yazıların internetle uzaktan kontrol edilebilmelerini hedefledik. Bu sayede çok filamentli üç boyutlu baskı pazarında her zaman rekabet avantajı güçlü ve büyük 3 boyut yazı firmalarına lisanslama seçeneği olan bir ürüne sahip olacağız. Ürünümüzü 2023'ün ikinci çeyreğinde daha önce başarıyla kampanya yürüttüğümüz Kickstarter platformu üzerinden çok daha büyük bir kampanyayla pazara sunacağız. Devamında orta vadede en büyük hedefimiz olan yerli üç boyutlu yazıcı projemizi 2024 yılında bitireceğiz. Yakından takip ettiğimiz 3 boyutlu yazıcı kullanıcıları yeni teknolojilere sahip ürünlere yüksek ilgi göstermektedir. 3 boyutlu yazıcı projemizin argesini de bu odakta sürdürmeye devam edeceğiz. 3 boyutlu yazıcı projemizde geliştirdiğimiz çok finanaklı bazı teknolojisinin yanında 3 boyutlu yazıcılarda paradigma değişikliğine sebep olacağını öngördüğümüz hız faktörünü hedefleyerek dünya standartlarında bir ürün ortaya çıkaracağız. 3 boyutlu yazıcı argesini gerçekleştirirken oluşturacağımız teknoloji altyapısıyla uzun vadede farklı segmentlerde 3 boyutlu yazıcılar üreterek hem endüstriyel hem son kullanıcı tarafına hitap edebiliriz. Böylelikle en başında hayalini kurduğumuz şekilde üç boyutlu sektöründeki bütün hedef kitleye hitap edecek koopiyonet ürünleri ekosistemini oluşturabileceğiz. Fon Bulucu'da ikinci yatırım turumuz başlıyor. Fon Bulucu GSYF ve Haluk Bayrahtan'ın yatırımlarıyla kampanyamıza güçlü bir başlangıç yapacağız. Alacağımız bu yatırımla birlikte üretim faaliyetlerimizi geliştirmeyi, ekibimizi büyütmeyi ve yeni tamamlayıp 3 boyutlu sektöründeki kırılımları erken yakalayarak globalde hızlıca büyümeye devam edeceğiz. Şimdi siz de Koprinte yatırım yapın. 21 yaşında bu topraklarda yüksek teknoloji üretip ihraç edebileceğimizi herkese göstermek için çıktığımız bu yolun sonunda Cooprint'i dünyada tanınan en büyük 3 boyutlu şirketlerinden biri yapma hayalimize ortak olun.